Bu acil bir video. Sizlerden gelen talep üzerine hazırlıyorum. Çok kısa ve öz olacak ve Tesla konuşacağız. Tesla bugün yine şiddetli düşüyor. Oysa borsaların yönü yukarı. Neden enflasyon verisi beklenenden düşük geldi. Gerçi borsalar da orada biraz gazlarını çabuk kaybettiler ama olsun. Bu kadar kırmızı olan başka hiçbir hisse senedi yok neredeyse. Dün bütün S&P 500 içerisindeki tek kırmızı ise Tesla'ydı. Kırmızı derken de öyle az buz değil %6,5 civarında. Ben de stop loss oldum. Benim Tesla'da iki portföyüm var, bir tanesi trade portföyü, daha kısa vadede işlem yaptım, orası stop loss oldu. Uzun vadede stop loss değilim, uzun vadede duruyor yatırım yerli ama ama stoploss'a doğru orada hızla gidiyoruz, 140 civarında orada stoploss'um var. Ve ben satarım, yani 140 bursa satarım, sonra bakarız ne olacağına. Çünkü Tesla'nın uzun vadede yapmaya çalıştıklarıyla ilan Musk'ın ajandası bile, bile tamamen kopmuş durumdalar. Bence Tesla iyi gidiyor. Tesla satışları gelecek. İşte aralık satışları tamamlandığında son çeyreğe göreceğiz. 450 bin civarında araç satmış olacaklar gibi gözüküyor. Tesla'nın kamyonu tır çekicisi piyasaya çıktı. Gelecek sene, gelecek sene de pick up'ı piyasaya çıkıyor olacak. Çin'den gelen satış rakamları çok olumlu. Yani Tesla'nın kendisi çok büyük dertler yok. Var hani Çin'de talep gelecek sene nasıl olur, resesyon deleri nasıl etkiler ama şu anda fiyatlanan şey kesinlikle bu değil. Da çünkü uzun süre önce fiyatladık. Şu anda fiyatlanan şey ilan Musk'ın deliriyor olması. Ne anlamda deliriyor? Şimdi Twitter'ı satın alması zaten hiç hoşuma gitmedi biliyorsunuz. Tesla yatırım açısından baktığında baştan beri söylüyorum. Dünya için iyi bir şey olabilir diye düşünüyorum ama Tesla yatırım açısından iyi değildi. Twitter'ı satın aldı orada hemen reklam verenlerle birbirine girdi. Apple'la falan kavgalar, gürültüler. Hadi onları atlattık dedik. Twitter'ın kullanıcı sayısına artış var. Epey eleman çıkarttı giderler azalıyor. Yani Twitter kâra geçecek gibi bir havada gidiyor. Ki eminim Elon Musk bu işi becerecek. Ama üzerine ne yaptı? Şimdi demokratlarla öyle bir kavgaya girdi ki yani bunun tonu çok hafifti. Sonra seçimlerde açıkça cumhuriyetlere oy verilmesi istedi ara seçimlerde. Şu anda kavgayı artık bayağı en sağcı, en faşizan komple teorilerini savunur bir hale gelmiş burada Elon Musk. İşte aşıyla ilgili insanları Fauci'ye çok saldırıyor. LGBT toplumları çok saldırıyor. Bu LGBT topluluğuna büyük destek veren Amerika'da bir kültürel akım var. woke kültürü diyebileceğimiz. Yani nedir woke kültür? Aslında kentli, biraz belki az çalışan, biraz da dünyaya barış gözlüğünden bakmaya çalışan bir topluluk. Sol ağırlıklı tabii onlarla büyük bir kavgaya girmiş durumda. Anormal ağır tweetler atıyor. Ve artık bence bir kopma noktasına geldik. Hangi anlamda kopuyoruz? Bir, demokratlar ile maskele ilgili hiçbir şey duymak istemiyorlar artık. Ve bu çok ürkütücü çünkü Tesla'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana müşteri kitlesi demokratlar aslında. İkincisi demokratlar hükümette de şu anda Biden. Bir demokrat. Buradan Elon Musk'ın başına dertler gelebilir. Nitekim Elon Musk'ın bir diğer şirketi olan Neuralink'e araştırmalar, FBI araştırmaları başladı. Oradaki hayvanları işkence ediyorsunuz vesaire. Diye. Bu işler önümüzdeki günlerde büyüyebilir. Dün bir pazar araştırma raporu çıktı ve pazar araştırma raporu Amerika'da Tesla sevgisinin azaldığını gösteriyor. Elon Musk dün bir stand-up katıldı ve yuhalandı. Yani dedi ki salondakilerin çoğu destekledi, bir kısmı yuhaladı dedi falan ama sonuçta ciddi bir inktidarda insan yuhaladı ve o oranı tespit etmek de zor. Yani marka çok yıpranıyor açıkçası ve bu marka yıplandıkça da birkaç şey birden oluyor. Bir e, retail investor diyeceğimiz küçük demokrat yatırımcılar e, kesiyorlar, almıyorlar Tesla ise ellerine satıyorlar. Zaten kampanyalar başlatıyorlar. Tesla araçları demokratlar tarafından artık alınmıyor. Onu alıyor olmak ışlanma sebebi hale gelmiş. Şurada bu konuda çok radikal örnekler gördük. Nasıl alırsın sen bu pis sağcı faşizan adamın arabasını diye. Ondan sonra yani bütün bunlar tabii iyiye gitmiyor. Yani tabii ki Tesla global bir marka. Sonuçta Twitter üzerindeki dünya bütün Amerika'yı temsil etmez. Bu kavgalardan haberdar olmayan insanlar bile olabilir ama gidişat iyi değil yani. Bunu doğru söylemek lazım. E bu çerçevede ben artık Tesla'ya e, mutlaka uzun vadede bulunması gereken bir yatırım olup olmadığı sorgulama aşamasına geçmiş durumdayım. Doğru söylemem gerekirse. Hala işin kendisine, teknolojisine, üretim verimliliğine hayranı, bunun eninde sonunda çok iyi bir iş olacağını düşünüyorum ama Elon Musk'ın bu deliliğinden kurtulmadığı sürece başımıza hep yeni dertler çıkar gibi. Bu nedenle hissesi olanlara bir önerim yok. Ee, yani ucuz hisse şu anda net söyleyebilirim. Ee, gelecek yıl kazanacağı parayla bugünkü fiyatını karşılaştıracak olursak forward fiyat kazanç bunu ya yani. ileriye bakan fiyat kazanç fiyatı iyi bir yerde şu anda hiç diyecek bir şey yok ama daha da düşebilir hissenin fiyatı diyecek bir şey yok çünkü çok fazla insanla çok gereksiz kavgalara girmiş durumda bu kadarına hakikaten gerek yok bütün dünyayı kurtarmaya çalışmıyoruz sadece yapıyorsan da bunu sessiz sedasız yap mesela aşık konusunda bir kötü bir şeyler görüyorsan bir kanıtların varsa ver basını onlar yapsın ne yapacak sana, sana ne ya sen niye birebir kavgaya giriyorsun bu kadar? Sen sonuçta iki dev şirketin CEO'susun ee, ve galiba para sıkıntıları da var yani yok da diyemeyiz çünkü SpaceX tarafında hisse sattı bugün onunla ilgili haberler geldi. Yani Twitter meselesi daha böyle bir kâra geçmiş değil. Bilmiyorum açıkçası yani bu kadar sorunu niye yaşıyoruz onu da bilmiyorum. Çok iyi bir şirket olduğunu düşünüyorum Tesla'nın ama Elon Musk şu anda Tesla'nın problemi haline gelmiş durumda. Elon Musk daha evvel böyle benzer süreçler geçtim, ee, inatçıdır, kolay kolay vazgeçmez, çok kendini bu iş adamış durumda. Ama sonuçta patik bir iş adamı bir yerde dönebilir bir. Dönünce hisse seni tekrar kendine geliyor olabilir. Böyle düşünüyorum. O yüzden bir önerim yok kimseye. Ben stop loss'um dediğim gibi trade portföyümünü uzun vadede tutuyorum. 140 dolarlar civarında stop loss'larım var. Gelirse satarım. E, çünkü yani çok ciddi kar ettim ama ömür boyu da bu acıyı çekmek istemiyorum insan. Çünkü onu orada eridiğini görmekten hoşlanmıyor. Çok uzun vadeli baktığımda eğer Elon Musk Tesla'a atılırsa, Elon Musk Tesla hissesini satarsa... Elon Musk bu deliliğinden vazgeçip aklı başında konuşmaya başlarsa ve borsalarda da genel bir sorun yoksa o zaman Tesla tekrar toparlanmaya başlar. Bu çeyreğin sonunda çok iyi bir bilanço geleceğini düşünüyorum. Bunlar iyi haberler olabilir ama başımızda bu delilikle Elon Musk'ın durmuyor olması lazım. Kendine gelmesi gerekiyor. Onu bu deliliği bizi buraya getirdi diyor bazı insanlar. Doğru ben de öyle düşünüyorum ama bu artık suyu kaçmış bir iş. Ve açıkçası ben hep yatırımlarımda da belli bir idealizmi peşinde oldum ve şu anda Elon Musk'ın neyi savunduğunu da tam anladığımı söyleyemem. Fikir özgürlüğünü savunduğunu anladım. Trump'ın Twitter'dan atılması evet eleştirebilir bir şey geri getirsin falan ama yani şu anda girdiği bu Vogue kültürle kavga, eşcinsellerle kavga, aşıcılarla kavga anlamıyorum yani. yani Doğru bulmuyorum. Böyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın Görüşmek üzere.